Bizden x'in değerini bulmamız isteniyor. Denklemi mutlak değer işaretine dikkat çekecek şekilde tekrar yazalım. 8 çarpı x artı 7'nin mutlak değeri artı 4 eşittir x'e 6 çarpı yine x artı 7'nin mutlak değeri artı 6. İlk bakışta karmaşık görünebilir ama gözünüz korkmasın, oldukça basit. Mutlak değer işaretinin içindeki değerin ne olduğunu bulacağız, sonra da, daha sonra da x'in değerini bulacağız. Mutlak değer x artı 7 ifadesini bir değişken gibi düşünebilirsiniz. Önce x artı 7'nin mutlak değerinin ne olduğunu bulacağız, daha sonra da x'in değerini bulacağız. Önce bütün mutlak değer x artı 7 değerlerini denklemin sol tarafına toplayacağız. Sağ taraftakinden kurtulmak istiyorum. Bunu yapmanın en kolay yolu, en kolay yolu eşitliğin her iki tarafına da 6 çarpı mutlak değer x artı 7 eklemek. Tabi eşitliğin bozulmaması için hem sağ hem sol tarafa aynı değeri ekliyoruz. Pozitif 6 çarpı x artı 7'nin mutlak değeri. Sayıları ise eşitliğin sağ tarafına toplamak istiyorum. Bunun için sol taraftan 4 çıkarıyorum. Eşitliğin bozulmaması için sağ taraftan da 4 çıkartacağız tabii ki. Bunları topladığımızda bakalım neye ulaşacağız. 8 tane bir şey var. Bu bir şeyin aynısından 6 tane daha ekliyorum. Şimdi bu şeyden 14 tane oldu değil mi? Yani 14 tane x artı 7'nin mutlak değeri. Artı 4 ve eksi 4 birbirini götürdü. Zaten bunu amaçlıyorduk. Eşitliğin sağ tarafına geçelim. Eksi 6 çarpı x artı 7'nin mutlak değeri ve pozitif 6 artı 6 çarpı x artı 7'nin mutlak değeri sadeleşti. Burada sadece 6 eksi 4 yani 2 kalıyor. Denklemimiz, sonuçta denklemimiz 14 çarpı x artı 7'nin mutlak değeri eşittir 2 halini aldı. Buradaki kat kurtulmak için eşitliğin her iki tarafında da 14'e bölelim. Sol tarafta 14'ler sadeleşti. x artı 7'nin mutlak değeri eşittir 2 bölü 14 oldu. Bu sayıların ikisi de 2'ye bölünebilir. Bunu da sadeleştirip 1 bölü 7 olarak yazalım. Şimdi x'in değerini bulalım. Artık x'in değerini bulma zamanı. Bir şeyin mutlak değeri 1 bölü 7'ye eşit. Bu durumda 2 seçenek olabilir. Artı 1 bölü 7'nin mutlak değerini almış olabilirim. Ya da eksi 1 bölü 7'nin mutlak değerini almış olabilirim. Yani mutlak değerini aldığımız bu şey pozitif 1 bölü 7'ye veya negatif 1 bölü 7'ye eşit olabilir. Burada biraz durup düşünün. Eğer buradaki şey 1 bölü 7 olsaydı, mutlak değeri 1 bölü 7 olurdu. Eğer buradaki değer eksi 1 bölü 7 olsaydı, mutlak değeri yine 1 bölü 7 olurdu. Şimdi x'in değerini bulalım. Önce soldaki denklem. x eşittir 1 bölü 7, eksi 7. 7'yi 49 bölü 7 olarak yazabilirim, değil mi? x eşittir 1 bölü 7, eksi 49 bölü 7, eşittir eksi 48 bölü 7 oldu. Eksi 48 bölü 7 oldu. x'in alabileceği değerlerden bir tanesi bu. Şimdi sağdaki denkleme de bakalım x eşittir eksi 1 bölü 7, eksi 49 bölü 7. Eşitliğin her iki tarafından da 7 çıkardık. Bunu da eksi 50 bölü 7 olarak yazabiliriz. İlk bakışta karmaşık görünse de çözümü oldukça kolay olan bu denklemdeki x'in değeri, eksi 48 bölü 7 veya eksi 50 bölü 7'ymiş. Bu kadar.